Basit toplama sunumuna hoş geldiniz. Evet, ne düşündüğünüzü biliyorum. Toplama bana hiç de basit gelmiyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Umarım bu sunumun ya da önümüzdeki birkaç haftanın sonunda size de basit görünecek. O zaman birkaç problemle başlayalım. Evet, bir klasikle başlıyorum. 1 artı 1, evet. Sanırım bunu nasıl yapacağınızı zaten biliyorsunuz. Ama yine de size nasıl yapılacağını göstereyim. Belki hatırlamıyorsunuzdur ya da belki henüz öğrenmemişsinizdir. Evet, değil mi? Diyelim ki bir tane, bir tane avokadomuz var. Avokado, avokado ne biliyor musunuz bilmiyorum. Güzel, güzel bir meyvedir. Tropikal bir meyve. Neyse. Bir avokadomuz var. Evet, avokado. Evet, sonra bana bir tane daha avokado veriyorsunuz ve şimdi kaç tane avokadom var? Hmm, bakalım. 2 tane avokadom var. Evet, yani 1 artı 1 eşittir 2. Evet, tamam şu an ne düşündüğünüzü biliyorum ha, bu çok kolaydı diyeceksiniz. O zaman size biraz daha zor bir şey göstereyim. Avokadoyu severim, o yüzden onunla devam edelim. 3 artı 4 kaç eder? Hmm, evet, bu biraz daha zor bir soru değil mi? Avokadolarla devam ediyorum. Evet bayağı lezzetlidir bu arada. Çok güzel böyle tombik bir meyvedir. Avokado yediyseniz bile onun bir meyve olduğunu anlamamış olabilirsiniz. Neyse. Diyelim ki 3 tane avokadom var. 1, 2, 3. Değil mi? 1, 2, 3. Ve siz bana 4 tane daha avokado veriyorsunuz. Evet çok teşekkürler. Bunu sarıyla çizelim ki bunları sizin verdiğiniz belli olsun. 1, 2, 3, 4. Evet, peki toplamda kaç avokadom oldu? Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane avokado. Yani 3 artı 4 eşittir 7. Şimdi size bunun başka bir yolunu göstereceğim. Buna sayı çizgisi denir. Ve sanırım ben toplamayı unuttuğumda aklımdan böyle yapıyorum, bu şekilde yapıyorum. Sayı çizgisinde tüm sayıları sırayla yazıyorum. Yazabildiğim kadar çok sayı yazıyorum. Bildiğiniz gibi ilk sayımız sıfırdır. Sıfır hiçbir şeydir. Evet, bunu duymamıştınız ama şimdi biliyorsunuz. Sonra sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve böyle devam ediyor. 11, 12 devam ediyor. Evet. Biz 3 artı 4 demiştik. O zaman 3'ten başlayalım. 3 burada. Evet. Şimdi de buna 4 ekleyeceğiz. Tek yapmamız gereken sayı çizgisinde yukarı doğru ya da sağa doğru 4 tane daha gitmeniz, gitmemiz. Evet. Yani 1, 2, 3, 4 tane. Evet. Gördüğünüz gibi sadece 4 tane ilerlettik ve 7'de durduk aradığımız cevap da buydu, 7. Birkaç farklı örnek daha yapalım. Peki, mesela size 8 artı 1'i sorsam kaç eder sizce? Evet, hmm, 8 artı 1. Belki sonucu zaten biliyorsunuz. Evet, 8 artı 1 demek, 8'den 1 sonraki sayı demektir. Evet, ama sayı çizgisine bakarsak, 8'den başlarsanız ve 1 eklerseniz, 8 artı 1 eşittir 9 eder. Güzel. Şimdi daha zor sorular deneyelim. Bu arada başlangıçta biraz gözünüz korkmuş olabilir ama her zaman daireler çizebilirsiniz, sayı çizgisi çizebilirsiniz. İster istemez zamanla pratik yaptıkça bunları zaten ezberleyeceksiniz. Ve bu problemleri yarım saniyede halledeceksiniz. Evet söz veriyorum sadece pratik yapmaya devam edin. Şu sayı çizgisini bir daha çizmek istiyorum. Evet aslında bir çizgi aracımız evet bununla çizeceğiz. Bakın çok güzel oldu. Tamam, şimdi güzel bir çizgimiz var, silerken biraz üzüleceğim ama olsun, sayılarımızı yazalım şimdi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10, evet, 16, 15'te kalalım. Çok zor bir soru çözelim ve bu sefer, evet, farklı renklerle çizeceğim. 5 artı 6. Eğer isterseniz videoyu durdurup bunu kendiniz deneyebilirsiniz. Çoktan cevap bulmuş olabilirsiniz. Buna zor bir soru dememin sebebi, cevabın iki elinizdeki parmakların sayısından çok olması. Zaten ellerinizle yapmanıza gerek de yok. Hadi bakalım, soruyu çözelim. Peki, 5'ten başlıyoruz ve 5'e 6 ekliyoruz. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 11'e geldik. Yani 5 artı 6 eşittir 11. Şimdi size bir soru. 6 artı 5 kaç eder? Sayıların yerini değiştirmenize rağmen sonuç aynı mı olur? Evet, hadi bunu deneyelim. Farklı bir renkle çizelim. Evet, kafanız karışmasın. 6'dan başlayalım. Sarı olanı görmemeye çalışın ve 5 tane ileri gidin. 1, 2. 3, 4, 5. Evet, bakın aynı yere geldik. Bunu başka problemlerde de denemek isteyebilirsiniz. Göreceksiniz ki her zaman işe yarıyor. Hangi sırayla yaptığınızın bir önemi yok. 5 artı 6, 6 artı 5 ile aynı şeydir. Evet, bu çok mantıklı. Eğer 5 avokadon varsa, evet, ve siz bana 6 tane daha verirseniz, 11 tane avokadom olur. Avokado, evet. Ve eğer 6 avokadom varsa ve siz bana 5 tane daha verirseniz yine 11 tane avokadım olur. İki türlü de aynı. Evet bu sayı çizgisi o kadar güzel oldu ki bununla birkaç soru daha çözmek istiyorum ama bunu kullanırsam da kafanız iyice karışacak. Evet çünkü üstüne bir dolu bir şey çizmiş olacağım. Şimdi de beyazla evet bir de beyazla deneyelim. 8 artı 7 kaç eder? Evet eğer hala ayırt edebiliyorsanız 8 burada. Değil mi? Buna 7 ekleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, 15'e kadar gittik. 8 artı 7 eşittir 15. Umarım bu tarz soruları nasıl çözebileceğinizi biraz olsun kavramanızı sağlayabilmişimdir, yakında çarpma da öğreneceksiniz. Ama matematiğe başlarken bu tarz problemler en çok pratik yapmanızı gerektiren problemlerdir. Bir yerden sonra bunları ezberlemeye başlarsınız. Ama bir süre sonra geriye baktığınızda bu videoyu izlerken neler hissettiğinizi hatırlamanızı istiyorum. Ve de 3 yıl sonra bu videoyu tekrar izlemenizi isterim. İzlerken neler hissettiğinizi hatırlayacaksınız ve büyük ihtimalle Oho, amma da kolaymış diyeceksiniz. Çünkü çok hızlı ilerleyeceksiniz. Evet, her neyse, sonuçta bir fikriniz oldu ve alıştırma yaparken soruyu okuduktan sonra, buradaki gibi dairelerinizi kendiniz de çizebilirsiniz ya da bu sunumda yaptığımız gibi sayı çizgisi de çizebilirsiniz. Evet, bence artık toplama sorularını yapmaya hazırsınız. Hepinize iyi eğlenceler.